Gençler selamlar ben SML Hoca, SML uca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım AYT 2023 matematik kampında fonksiyonlar konusunun medium testinin çözümlerini bu videomuzda yapacağız. Sayfa numaralarını hemen hatırlatayım sana 14 ve 15 numaralı sayfalardayız arkadaşlarım. Bu videoda bu sayfaların çözümlerini yapacağız. Medium test olduğunu söylemiştik. Yani small testten hemen sonra gelen arkadaşlarım o seni konuyu konuda seni biraz zirveye yaklaştıracak olan testteyiz sevgili arkadaşlarım. Çok güzel sorular var içerisinde. Şimdi hep beraber gelin isterseniz bu soruları birlikte çözelim. Evet şöyle sayfamızda yaklaştıralım arkadaşlarım ve ilk sorumuza bakalım. F fonksiyonu orijine göre simetrik. Şimdi F fonksiyonu orijine göre simetrik ise orijine göre simetrik olan fonksiyonlar biliyorsun ki tek fonksiyonlardı. G fonksiyonu y eksenine göre simetrik, y eksenine göre simetrik da biliyorsun ki çift fonksiyonlardı. Ve f3 eşittir 4 ve g2 eşittir 6 eşitliği verilmiş bize. Burada hx eşittir bakın 2 çarpı fx artı 6x çarpı gx artı 1 bölü a artı 1 ve h 3'ü de 4 olarak vermiş a kaçtır diye soruluyor şimdi hx fonksiyonunun bize burada kuralı verilmiş gördüğünüz üzere şurada daha sonrasında da h 3'ün 4 olduğunu niye vermiş sana resmen alemi biçimde diyor ki x gördüğün yere eksi 3'ü bir yaz güzel kardeşim diyor hadi biz de yazalım o zaman şöyle yapalım ve burada h 3 diyelim eşittir çekelim kesir çizgimizi arkadaşlar daha sonrasında yazalım 2 çarpı f 3 bakın x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz artı 6 kere eksi 3 ne yapar arkadaşlar 10 18 yapar dolayısıyla buradaki artı eksi olacaktır artık 18 çarpı g bakın 3'ü yerine yazdım eksi 3 artı 1'den ne geldi eksi 2 geldi şimdi geçtim alt kısma a artı 1 şimdi h 3 kaça eşittir arkadaşlarım 4'e o halde bu da 4'ün ta kendisidir. Şimdi burada yukarıda bize f3'ü vermiş 4 diye bana f-3 lazım f-3 f-3'ü nereden bulacağım onu da şuradan bulacağız arkadaşlar. F fonksiyonu nasıl fonksiyondu tek fonksiyondu o halde bize hani f-3 lazımdı ya bu f-3 f fonksiyonu tek fonksiyon olduğu için eksiği kusacaktır eksi f3'e eşit olacaktır. F3 burada arkadaşlarım 4 ise f-3 başındaki x'den kaynaklı 4 olacaktır. Yani burası 4'müş. Şimdi bir de bize g-2 lazım ama g2'yi vermiş. Yine g fonksiyonunun çift fonksiyon olmasından faydalanarak diyeceğiz ki g-3 çift fonksiyonu olduğu için g3'e eşittir. Ve g3 de tabi ki burada pardon özür dilerim -2'yi bakıyoruz. Şurası g-2 arkadaşlarım. G eksi 2 neye eşittir o halde? G 2'ye eşittir. Peki G 2 ne olarak verilmiş? 6. Yani arkadaşlar bu kısımda 6'ymış. Şimdi gelelim şu kısma. 2 kere eksi 4 kaç yapar? Eksi 8. Eksi 18 kere 6 kaç yapar? Eksi 108 yapar. Ve sevgili arkadaşlarım eşittir diyorum. A artı 1'i 4'ün yanına kavuşturursak eğer 4A artı 4 çıkacaktır karşımıza. Eksi 8 eksi 108 daha ne yapar? Eksi 116 yapar. Eşittir diyorum 4a artı 4 geldi. 4'ü bu tarafa sallarsanız eksi 120 eşittir 4a gelecektir. Ve eksi 120 sevgili arkadaşlarım 4a'ya eşitse her iki tarafı 4'e böldüğünüz takdirde a'yı 30 bulursunuz. Bizden a istenmişti hayırlı olsun cevabımız e seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz günün rahatlığıyla. Ve devam edelim ikinci sorumuza. Aşağıda F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Bu F fonksiyonunun grafiği. Bu da G fonksiyonunun grafiği. Buna göre Fx'in Gx türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Fx'in G türünden eşitini soruyor ya. G'ye bazı işlemler uygulayarak F'e dönüştürmemiz gerekiyor o halde. Ya dönüştüreceğiz ya da öteleyeceğiz. Tamam ikisinden birisi artık. Bakalım neler yapmamız gerekiyormuş. Öncelikle sevgili arkadaşım. Gx fonksiyonu hani bu x ekseni'nin tamamen altında bir kere. O halde ben bir kere bunu x ekseni'nin üstüne taşımam gerekiyor. E bu gx fonksiyonu ise ben bunu x80'inin üzerine taşı taşıyabilmek adına bunu bir kere eksiyle çarparım. Yani ne yaparım? Eksi gx yaparım. Eksi gx'i çizersem nasıl bir fonksiyon olur? Şu şekilde yukarı taşıdığım. Buradan aşağı iner ve buradan yukarı çıkar. İşte bu size eksi gx'i verir. Peki. Madem bu eksi gx'i veriyor. Bu eksi gx ile ben ne yapacağım? Benim fonksiyonum buna benzemiyor ki. Benim fonksiyonum burada. Şimdi dikkat ettiyseniz bunun düz tarafı sağ tarafta. Bunun düz tarafı sol tarafta. O zaman biz bunu bir şöyle tepe taklak yapmamız lazım. Yani y eksenine göre bir tepe taklak. Tam bahsediyoruz. O halde arkadaşlarım içeriği eksiyle çarpacaksınız. Eksi gx ne olacak? Eksi g eksi x olacak. Ve ben bunu yaparsam eğer. Artık şöyle bir fonksiyonla karşılaşırım bak. İyi dinle. Kırmızıyla çizeceğim bunu. Bunu bu tarafa alırız. Daha sonrasında ise bunu da bu şekilde simetriyini aldım. Ve şöyle bir fonksiyon oldu. Artık şuradaki maviden kurtulabilirim. Şu şekilde maviyi sildik. Ve artık bu fonksiyonumuzun ismin ne oldu? Eksi g eksi x oldu sevgili arkadaşlar. Pekala ama... Ee, bu şekilde mi bizim fonksiyonumuz bak buraya bunun sivri yeri orijinde e, bunun sivri yeri orijinde değil birin simetriyinde eksi birde e, ne yapacağız o zaman bir birimde sağa taşımamız gerekiyor bunu bir birim ben bu fonksiyonu nasıl sağ taşırım tabii ki içerden bir çıkararak o halde artık bu fonksiyonda ne olacak eksi g bakın eksi x'ten bir çıkardım ve bu fonksiyona dönüştü demek ki arkadaşlarım bunu da bir birim sağa ölersek aynen şu şekilde bir fonksiyon oluşur ve buradakinin aynısını buluruz. Yani arkadaşlar fx fonksiyonu eksi g eksi x eksi 1'e eşitmiş. O halde cevabımız da d seçeneğini verilmiş diyebiliriz. Ve altta sorumuz yok. Geçtim sağ üst tarafa üçüncü sorumuza. Üçüncü soruyu şöyle birazcık yaklaştıralım. Demiş ki bize bakın. Gx pardon m ve m sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu fx eşittir mx artı n biçiminde tanımlanıyor. f bileşke fx fonksiyonu da 2 çarpı fx artı 1'e eşit olduğuna göre f5 değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın m ve n'nin sıfırdan farklı olduğunu biliyoruz. fx fonksiyonu nasıl bir fonksiyonmuş o halde birinci dereceden olduğuna göre doğrusal bir fonksiyon ve f bileşke x'ten bahsediyor ya arkadaşlar. O halde ben diyorum ki f'in içerisine fx yazmış bu adam. Yani f'in içine mx artı n yazmış Yani f'deki x gördüğü yere mx artı n'yi dayamış döşemiş O halde ben diyorum ki bu ifade şuna eşittir m parantezinde mx artı n x gördüğüm yere mx artı n yazdım Artı bir de sonunda n'imiz var Pekala bu neye eşitmiş arkadaşlar 2 çarpı fx artı 1 fx neydi mx artı n'ydi O halde 2'yi içeri dağıtalım arkadaşlar 2mx artı 2n artı 1 yapar mı? Yapar. Şimdi şu m'yi de içeri dağıtalım. m kare x artı mn artı n eşittir. 2mx artı 2n artı 1 dedik. Şimdi sağ tarafta x'in kat sayısına bakıyorsunuz. Burada 2m var. Sol tarafta x'in kat sayısına bakıyorsunuz. M kare var. Ve sevgili arkadaşlarım. M kare dediğimiz ifade aslına bakarsanız 2m'nin ta kendisiymiş. O halde o halde Ben her iki tarafı m'ye bölecek olursam ya da şöyle değil m'ye bölmeyelim sonuçta kök kaybedebiliriz. 2m atın bu tarafa M kare eksi 2m eşittir 0 diyelim M parantezin alırsam da m eksi 2 eşittir 0 gelir bakın burada m' ya 0'dır ya da 2'dir Ama demiş ki M 0'dan farklı demiş O halde ben m'yi 0 kabul edemem. M 0 olamıyorsa M mutlak surette 2'dir. Yani artık ben burayı 2x olduğunu buldum. Artı bir de n'yi bulmak gerekiyor. Onu nereden bulacağım? Şurayı hala bitirmedik oraya dikkat. mn artı n var. Bir de burada 2n artı 1 var. Bunlar da birbirine eşit. Şimdi m'yi 2 bulduk ya biz. O halde şurada yerine yazalım. O şekilde eşitleyelim. 2n artı n daha kaç yapar? 3n yapar. Eşittir karşıda da 2n artı 1 var. 2n'yi sol tarafa gönderdiniz. n eşittir kaç geldi? 1 geldi bakın. n'yi 1 bulduk. M'yi arkadaşlarım kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Şimdi demek ki ben artık fx fonksiyonumu biliyorum. Mx artı neydi ya hani. Bu neymiş arkadaşlar fx fonksiyonu? 2x artı 1'miş. Bizden ne istenmiş? F5. O halde arkadaşlar f5 2 çarpı 5 artı 1'den ne gelir? 10 artı 1'den 11'in ta kendisi gelir. Cevabımız da b seçeneği olur diyebiliriz. Üçüncü sorumuzu da çözdük. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtik 4'e. F fonksiyonu tam sayılardan tam sayılara tanımlı bir fonksiyonmuş. Ve fx fonksiyonu x-1 mutlak değeri, eksi x artı 3 mutlak değeri. Konu anlatımında çözdük. Pardon özür dilerim. Small test'e de çözdük. Evet. Fonksiyonu için bu sefer öncüllü vermiş. 3 tane öncüllü var ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi böyle bir ifade ne demiştik arkadaşlar bunun için? Şurası x'in 1'e olan uzaklığı burası eksi 3'e olan uzaklığı 1 ile eksi 3 arasında kaç fark var 4 O halde bizim fonksiyonumuzun alabileceği en küçük değer eksi 4'tür En küçük tam sayı değeri ya da en küçük değerde eksi 4 oluyor zaten En büyük değerde 4'tür Eksi 4'te 4 aralığındaki bütün değerleri alabilir bu fonksiyon Pekala en büyük değeri 4'tür demiş o halde doğru Bakın en büyük değeri 4'tür demiş İkinci öncül alabileceği 8 farklı tam sayı değeri vardır Eksi 4'ten 4'e kadar tüm tam sayı değerleri kaç tanedir? Kolay yoldan saymak için son terimden ilk terimi çıkarıyoruz. Ve 1 ekliyoruz demiştik. Yani burası toplam kaç yapar? 9. Ama burada 8 farklı tam sayı değeri vardır demiş. Bu da o halde. 3'e bakıyoruz. fx eşittir 0 denkleminin kökü eksi 1'dir demiş. Yani diyor ki sen bunu 0'a eşitlersen bu kök eksi 1 olacaktır diyor. Bakalım doğru mu? Mutlak değer x eksi 1 eksi. Mutlak değer x artı 3'ü ben 0'a eşitlersem eğer. Şu ifadeyi komple aldım sağ tarafa fırlattım mutlak değer x 1 eşittir mutlak değer x artı 3 oldu Böylelikle burada x 1 x 3'ü eşittir veya altt x 1 eşittir eksi x eksi 3'tür sevgili arkadaşlar Madem öyle burada x'leri götürdüğünüz takdirde 1 eşittir 3 geliyor bakın böyle bir şey mümkün mü ha. Nerede, nerede mümkün böyle bir şey? Nasıl mümkün olabiliyor? Eksi -1 3'e nerede değiştirmiş Gitti. -2'yi eksi, eksi bu tarafa attın, 2x eksi -1 diğer tarafa attın eksi -2. O halde x kaç gelir arkadaşlar? Bakın eksi -1. Böyle bir şey mümkün ve kökü de eksi -1'miş. Bakın burada ne demiş? Kök eksi -1'dir demiş. Yani doğru. O halde hangileri doğruymuş? 1 ve 3 doğruymuş arkadaşlar. Yani cevabımız 4. sorumuzun cevabı C seçeneği olacakmış diyebiliriz. Evet, şimdi de geçtik 5'e. Hadi bakalım fx fonksiyonumuz var mutlak değer x artı 1 bölü mutlak değer x eksi 2 fonksiyonu için yine 3 tane ifade var bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş bize pekala şimdi arkadaşlar ifadelerimize bir bakalım x eksenini iki farklı noktada keser demiş mesela x eksenini kestiği noktaları bulabilmek için biz ne yapıyorduk fonksiyonu sıfıra eşitliyorduk o halde eşitleyelim hadi Mutlak değer x artı 1 bunu sıfıra eşitleyip eksi 2'yi karşıya atarsanız mutlak değer x artı 1 bölü mutlak değer x eşittir 2'yi karşıya attım 2 geldi. Şimdi şu ifade zaten pozitif olduğunda bunu karşıya gönderirseniz çarpım olarak şu şekilde kalır. Mutlak değer x artı 1 eşittir 2 çarpı mutlak değer x ise diyoruz ki x artı 1 eşittir ya 2x'tir ya da x artı 1 eşittir 2x'tir diyoruz. Buradan sevgili arkadaşım x'i bu tarafa gönderdim 1 eşittir ne geldi x bakın x1 olabiliyor buradan da 2x'i bu tarafa attım 1'i karşı tarafa attım böylelikle 3x eşittir eksi 1 geldi x eşittir eksi 1 bölü 3 oldu şimdi x'i 1 olabilmesi x'e 1, 1 verirsem burası sağlıyor eksi 1 bölü 3 verirsen yine sağlıyor dolayısıyla arkadaşlarım bizim 2 tane bakın 1 2 tane kökümüz var Burada ne demiş? İki farklı noktada keser. İki kök varsa x eksenini iki farklı noktada keser. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Diyor ki f fonksiyonu çift fonksiyondur. Şimdi iyi dinleyin dikkatli dinleyin. Arkadaşlarım f fonksiyonu çift fonksiyonsa ben burada x gördüğüm yere 1 yazsam da x gördüğüm yere eksi 1 yazsam da sonuç aynı çıkması gerekiyor. En basit tabirle test ediyorum şu an tamam mı? 1'i yerine yazın bakalım. 1 artı 1 2 Bölü 1 eksi 2 ne gelir? 0 gelir. Bakın 1'i yerine yazınca 0 aldık. Eksi 1'i yazalım şimdi. Eksi 1 artı 1 0 yaptı. 0 bölü 1 0. 0'dan 2'yi çıkardığımız, e çıkardığımız eksi 2. E şimdi 0 ile eksi 2 birbirine eşit mi değil. O halde bu fonksiyon çift mif değildir diyoruz. Yani ikinci öncül cortladı. Devam. F fonksiyonunu tanı fonksiyonu tanımsız yapan sadece bir tane x tam sayısı vardır. Bu da sevgili arkadaşlarım paydayı tanımsız yapan 0 değeridir. Sıfır bu fonksiyonu tanımsız yapar Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım Sadece ama sadece bir tane iki sayısı vardır demiş doğru Cevap neymiş 1 ve 3 yani D seçeneğindeymiş sevgili arkadaşlarım cevabımız Evet böylelikle 14. sayfamızda sonuna geldik Geçtik 15. sayfamıza 6. sorumuza Y eşittir fx artı 3 eksi 2 fonksiyonu üzerinde bir a noktası işaretleniyor Şimdi bir tane fonksiyon düşünün rastgele bir fonksiyon Fonksiyonun ismi fx artı 3 eksi 2 Ve bunun üzerinde de yine rastgele bir nokta düşünün Bu nokta a noktası Bu fonksiyona bazı öteleme işlemleri uygulandıktan sonra a noktasının fx artı 4 eğrisi üzerindeki yeri a üssü oluyor Bakın şu fonksiyona bazı öteleme işlemleri uygulanmış Ve bu fonksiyon dönüşmüş bu fonksiyona He. Şimdi bu fonksiyonu şu fonksiyona dönüştürmek için neler gerekiyor? İçeride bir kere x artı 3 var gördüğün üzere bak Burada x artı 3 var bu x artı 3'ü x'e dönüştürmemiz gerekiyor. Yani ne olmuş? İçeriden 3 çıkarmış. İçeriden 3 çıkarması demek. İçeriden 3 çıkarması demek. Fonksiyonu 3 birim sağa doğru ötelemesi demek arkadaşlar. Tamam mı? Yani şöyle bir a noktamız varsa bizim. 3 birim öncelikle sağa ötelenmiş. Şurası 3 birim. Tamam. 3 birim sağa öteledik. Eyvallah. Şu birim normalde br diye yazılmaz ama ben yazmak istiyorum şöyle ha, 3 birim sağa doğru teledik. sonra ne olmuş bak burada eksi 2 vardı ne olmuş burası artı 4 olmuş hmm, yani gençler 6 birim fonksiyona eklemiş 6 birim ekliyorsa pozitif olarak ne oluyordur arkadaşlar 6 birimde yukarı taşınıyordur yani sevgili gençler şu şekilde ben bunu taşıdım ve şurası da 6 birimdir dedim ve artık burası da a üssü noktası olmaz mı sonuç olarak bu A noktasının fonksiyonun neresinde olduğunun hiçbir önemi yok. Yani herhangi bir nokta seçtin. Tamam şu kalemi düşün. Kalemin üstünden şurada da bir nokta seçsen. Burada da bir nokta seçsen. Ve 3 birim sağa taşıdığın zaman. Kalemin üzerindeki bütün noktalar 3 birim sağ taşınıyor. O yüzden A noktasının yerinin hiçbir önemi yok. Ve arkadaşlar bize demiş ki. A A üstü arası kaç birimdir? Yani nereyi soruyor? Aha da şurayı soruyor. Peki artık çok basit. Şurası dik 3 6 burası ne yapar? 3 kök 5 yapar. Tamam pisagorda. Pisagor'dan? Doğru cevabımız da D seçeneği olur diyeceğiz. Geçtim 7'ye. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonumuz var ve kuralı neymiş? x kare 9'un mutlak değeri. f fonksiyonu önce 3 birim aşağı öteleniyor. Sonra oluşan yeni fonksiyonun x eksenine göre simetrisi alınıyor ve bu şekilde h(x) fonksiyonu elde ediliyor. Buna göre x eşittir bir denklemini sağlayan kaç tane x değeri vardır diye sorulmuş bize. Şimdi gençler şöyle düşünelim. Ee şunu şuradan şöyle alayım ben. Taşırsam hepsi gelmeyecek. Neyse sıkıntı yok. Silelim arkadaşlar. Siz nasıl olsa yazdınız. Şöyle yapalım. Öncelikle bizim x x²-9 diye bir fonksiyonumuz vardı. Bakın x x²-9 fonksiyonumuz bizim. Kökleri eksi 3 ve artı 3'tür. Y ekseninde x'e 0 verirseniz eksi 9'dan keser. Doğru mu? İşte fonksiyon bu. Fakat bu fonksiyonun mutlak değerini aldığı için fonksiyonumuz şöyle bir görüntü oluşturacaktır bize. Ve bu şekilde sekerek devam ediyor gibi düşünün. Kırmızıyı artık sildim. Burası eksi 9'du. Artık burası ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. Burası eksi 3. Burası da artı 3. Şimdi diyor ki bize 3 birim aşağı öteleyeceksin sen bunu diyor. Ben bunu 3 birim aşağı ötelersen bu fonksiyon şöyle bir görüntüye sahip olur artık aynen bu şekilde bir görüntüye sahip olur ve 9 artık ne olur burası 6 olur pekala eksi 3 için de nereden geçer eksi 3'ten geçer 3 için de eksi 3'ten geçer diyebiliriz çok da mühim olan şeyler değil şu an bunlar peki şunu da siliyorum ki kafamız karışmasın artık yeni fonksiyonumuz bu Son oluşan yeni fonksiyonun x eksenine göre simetriyi alınıyor x eksenine göre ben bunun simetriğini alırsam bu fonksiyon tam olarak ters dönmez mi arkadaşlar? Şu şekilde bakın. Hop. Ve buradan sonra önce şunu yapalım. Önce şunu yapalım. Sonra da şu şekilde ve şu şekilde. Aynen böyle. Pekala. Yani W'ken M çizdi. Tamam? Ve artık 6'dan geçiyor diyor orası. Nereden geçecek arkadaşlar? Eksi -6'dan geçecek diyebiliriz. Bakın şurası da eksi -6. Pekala. Ve bu şekilde hx fonksiyonu elde ediliyor. Hx bu. Buna göre hx eşittir bir denklemini sağlayan kaç tane x değeri vardır? Bakın az önce şuradaki şöyle göstereyim. Şunu sileyim. Şu fonksiyonu geri getireyim ben. Heh, bak 3 için 3'ten geçiyor. 3 için -3'ten 3'den geçiyor dedik ya. Şimdi bunu unutmayın. Bu -3'ten geçen noktalar ne olacak? Tabii ki artı 3'den geçecek. Niye? X, -x eksenine göre simetri aldık çünkü arkadaşlarım. Şunu da tekrardan şöyle yapalım. Şuralar neymiş? 3'müş. Şimdi bana diyor ki hx eşittir 1 denklemini sağlayan diyor. Bunun için ne yapıyorduk? Ta konunun ilk başında gördük değil mi? Buraya 1 verdin. Sonrasında y 1 doğrusunu çizdin. Bu y eşittir 1 doğrusuyla senin şu an elde ettiğin fonksiyon kaç noktada kesişiyorsa bunları işaretliyorsun. 1, 2, 3, 4. 4 noktada kesiyorsa o halde kaç tane x değeri vardır diyoruz? 4 tane x değeri vardır diyoruz sevgili arkadaşlarım. Yedinci sorumuzun cevabına da Edirne dedik ve devam ediyoruz sekizinci sorumuzda. Vallahi çok güzel sorular yazdım sizler için. Umarım beğeniyorsunuzdur. Aşağıda Ceren hocanın duvarına sabitlenmiş dikdörtgen kağıdın üzerinde F ve G fonksiyonlarının grafiği vardır. Kağıt sol tarafının yapışkanı, şu tarafın yapışkanı düşmüş arkadaşlar. Düştüğünden katlanıp şekildeki gibi sabit kalmış. Tabii katlandığı için de bu grafiğin şu arada kalan kısmını göremiyoruz fx eşittir sıfır denkleminin birbirinden farklı 3 tane bakın fx'in kaç tane kökü varmış 3 tane gx eşittir sıfır denkleminin 2 tane kökü varmış birbirinden farklı ve tam sayı köklermiş ve bu köklerin tamamının toplamı da a'ymış arkadaşlar buna göre a'nın yani bu kökler toplamının alabileceği en büyük değerle en küçük değeri arasındaki fark kaçtır diye soruluyor bize şimdi öncelikle f fonksiyonu ve g fonksiyonu için düşünelim f fonksiyonunun bir kökünün burada 1 olduğunu biliyoruz G fonksiyonu diğer kökünün yine 1 olduğunu görüyoruz arkadaşlar Çünkü ikisi de x eksenini 1 noktasında kesmişler Şimdi f fonksiyonunun bir kökü var 1 ve F fonksiyonu mavi fonksiyonu bir diğer kökünün de burada bakın Eksi 7 olduğunu görüyoruz şurada O halde arkadaşlarım eksi 7 diye, diye de bir kökümüz var Artık fx fonksiyonunun birbirinden farklı 3 tane kökü vardı ya ikisini elde ettik geriye kaldı bir tane. O bir tanesi de demek ki o kağıdın görünmeyen kısmında kalıyor. Kağıdın iç tarafında kalıyor tamam mı? Gx fonksiyonunu biz şu an kağıt üzerinde görebildiğimiz kadarıyla yalnızca bir tane kökünü bulabildik. Ama iki tane tam sayı kökü varmış. Demek ki gx fonksiyonunun diğer kalan kökü de yine o kağıdın katlanan kısmında kalmış. Peki şimdi kağıdın katlanan kısmında kalan tam sayılardan bahsedelim. -6 burada görünüyorsa demek ki eksi -6'dan bir küçük olan eksi -5 eksi -4 eksi -3 diye devam ediyor. -2'lerden bu eksi -5, eksi -4, eksi -3 ve eksi -2 mutlaka o kağıdın katlı olan kısmında kalıyor. Neden? Çünkü eksi -1 burada görünüyor ve eksi -6 da burada görünüyor. O halde geriye kalan görünmeyenler, arada kalanlar eksi -5, eksi -4, eksi -3, eksi -2 bu kağıdın katlı olan tarafında. O halde ben diyorum ki Burada kökler toplamının maksimum gelebilmesi için ben f'in bir diğer kökünü -2 seçerim. Tabii ki g'nin diğer kökünü de -2 seçerim. Minimum gelmesi için de -2 yerine bu sefer -5 ve burayı da -5 seçerim. Yani arkadaşlarım öncelikle ya 1, -7 ve -2'dir kök f'in, g'ninki de 1 ve -2'dir. Ya da bir diğer ihtimal f'in kökleri 1, -7 ve -5'tir. 'nin kökleri de 1 ve eksi 5'tir diyeceğiz yani ya şu 3'ü mavi ile gösterdiğim 3'ü ya da sarıyla gösterdiğim 3'ü Pekala bu halde en büyük değerini bulabilmek için şu sarıyla gösterdiklerimi toplayalım 1 1 daha 2 eksi 2 gitti şurası kaç yapar eksi 9 1 1 daha 2 eksi -7 daha sevgili arkadaşlarım eksi -5 eksi 5 daha eksi 10 ve 5 daha, eksi 15. Şimdi demiş? En büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki fark. Eksi 9 da eksi 5, eksi 15 arasındaki fark kaçtır arkadaşlarım? Tabii ki 6'dır ve 8. sorumuzun cevabı da bu şekilde C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Evet, 8. sorumuzda çözdük mü? Çözdük. Geçtik 9'a. Gerçel sayılarda tanımlı fx eşittir a artı 2 çarpı x üzeri 4 artı b 3 çarpı x kare artı a çarpı b x eksi 5 artı a fonksiyonu nasıl bir fonksiyonmuş? Daima azalan bir fonksiyonmuş. Buna göre f 1 artı f 6 eksi a kere b ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi daima azalan bir fonksiyonda da ben bu daima azalanlığı nasıl e, algılıyordum? Arkadaşlarım çift dereceden kuvvet çift dereceli. Ee, kuvvet olmayacak Çift dereceli terim olmayacak Tamam Bak burada ne var 4 var Bak burada ne var 2 var İşte bu terimlerin burada olmaması lazım Tamam Peki o halde ne diyoruz bunların olmaması için katsayılarını sayılarını eşit eşitleyelim ki Bunları da alsın götürsün Demek ki burayı da sıfıra eşitleyeceğim ki Burayı da alsın götürsün O halde a artı 2 Sıfırsa a kaçtır eksi 2'dir Bu 1 İkinci olarak B eksi 3 eşittir 0'sa B de burada 3'tür arkadaşlarım. Bakın ikisini bulduk. A'yı da bulduk, B'yi de bulduk. Peki madem burası 0, burası da 0, yeni f fonksiyonumuzu yazmanın zamanı gelmiştir artık. A kaçtı? -2'ydi. B de 3'tü. -2 kere 3 -6 yapar. -6x Bakın -5 A kaçtı? 2 -2'ydi. -5 -2 kaç yapar? -7 yapar. İşte size alın f fonksiyonu. Tamam? Şimdi f fonksiyonumuz bu. Bize f-1 artı f-6 sormuş. f-1'i bulmak için tabii ki x gördüğümüz yere ne yazacağız? Eksi 1 yazacağız artık. Gerisi çocuk oyuncağı. Eksi 6 kere eksi 1 6 yapar. 7 çıkardınız. Eksi 1 geldi. Daha sonrasında f-6'yı bulalım. Eksi 6 kere eksi 6 36 yapar. 36'dan 7'yi çıkardınız. 36 eksi 7 29 yapacaktır. Eksi demiş bir de a kere b a kere b eksi 6 ile arkadaşlar eksi, eksi 6 diyoruz bu da ne yapıyor artı 6 yapıyor. Pekala eksi 1 ile 29'u topladığımız 28 bir de neyimiz var artı 6'ımız var 6'yı da buraya eklersek bizi 34'e götürür. Yani cevabımız c seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. 9. soruyu da çözdük ve geçtik 10. sorumuza Yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş arkadaşlar. Buna göre -6 ile 8 kapalı aralığında, bakın -6 ile 8 kapalı aralığında 3 tane öncül verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur diye soruluyor. f fonksiyonu kırmızı, g fonksiyonu mavi ile verilmiş bize. Pekala. Şimdi diyor ki f g yani f(x)'ten g(x) çıktığında diyor büyük veya eşit 0. Bunu sağlayan x tam sayılarının toplamı Arkadaşlarım eksi gx'i karşı yapmamız daha mantıklı olabilir. fx büyük veya eşittir gx. Bakın f f'in g'den daha büyük veya eşit olduğu e, x tam sayılarının toplamı eksi 5'tir demiş. Bakalım f g'den nerelerde büyük ve hangi tam sayılar için büyük veyahut eşit bunları bulmamız gerekiyor. Bakın eksi 6 ile 8 kapalı aralığı olduğu için eksi 6 dahildir. Eksi 6 için kırmızı maviden daha büyüktür o halde eksi 6 sağlar. 5 için kırmızı maviden daha büyüktür. Dolayısıyla 5 sağlar. 4 için kırmızıyla mavinin birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz ki burada da eşitlik olduğuna göre 4'ü de alacağız. Devam edelim. Şimdi şuraya kadar bakın şuraya kadar kırmızı maviden hep daha küçük gördüğünüz üzere. O halde ilk olarak burada 0 sağlar diyoruz. Bakın 1 sağlıyor, 2 sağlıyor, 3 sağlıyor, 4 de eşit, 4 de sağlıyor ama geri kalanı sağlamıyor. Oha bu bunları toplarsak bakalım -5 yapacak mı gerçekten? 1 2 3 4 bunları toplama 10 yapar. -5 -4 daha -9 -6 daha Eksi -15. -15 10 daha kaç yapar? -5 yapar ki gerçekten -5'tir demişti. O halde birinci öncül doğru. Pekala. Şimdi devam edelim ikinci öncülümüzde. Bize ne demiş arkadaşlar ikinci öncülde? F ile G'nin çarpımının sıfırdan küçük olduğunu sağlayan 8 tane x tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi f ile g'nin çarpımı 0'dan küçükse o halde f'in sonucu pozitifse g negatif olacak. g pozitifse f negatif olacak. İkisinin de birlikte aynı işaretle olduğu veya f'in veya g'nin 0 olduğu durumları biz bu işin içinden çıkaracağız arkadaşlar. Pekala bakalım. Bakın şurada eksi 6'da biri negatif biri pozitif. O halde eksi 6 sağlar. Eksi 5'te f fonksiyonu sıfır olduğundan sağlamaz arkadaşlar çünkü f fonksiyonu sıfırken sıfırla neyi çarparsanız çarpın sıfır yapar sıfırdan küçük bir sonuç bulamayız. Eksi 4 için bunlar ikisi birbirine eşit yani ikisi de negatif çarpımları pozitif gelir gitti. Eksi 3 için sevgili arkadaşlarım eksi 3'te g fonksiyonu sıfır olduğu için çarpımları yine sıfırdır yine olmaz. Eksi 2 için bakın biri pozitif biri negatif yani eksi 2 sağlıyor. Eksi 1 bir için birisi ee, pozitif birisi negatif sağlıyor Sıfır için ikisi de sıfır olduğu için zaten sağlamayacak Bir için biri pozitif biri negatif bakın biri burada biri burada 2 için biri yukarıda biri aşağıda Üç için g fonksiyonu sıfır olduğu için sağlamaz Dörtte ikisi de eşit sağlamaz Beşte f sıfır eşit olduğu için sağlamaz Ama altı yedi ve sekiz sağlayacaktır Demek ki bize 8 tane x tam sayı değeri vardır. Bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet gerçekten 8 tane var. O halde arkadaşlarım ikinci öncülü de doğru diyeceğiz. Daha sonrasında geçtim 3'e. F2 ile G1'in çarpımı F3 ile F-3 ile G-3'ün çarpımından daha küçüktür demiş. Şimdi gençler şurayı bir silelim bir kontrol edelim. Yani bunların hiçbirinde değer kümesinde elemanlarının karşılıklarını bilmiyoruz ama acaba gerçekten bu eşitsizliği ispatlayabilir miyiz? Gösterebilir miyiz? Bir deneyelim bakalım. F2 arkadaşlarım nerede? F2 kırmızıyla göstereceğiz. Bakın şurası. G1 nerede? G1'de arkadaşlar bakın şurası. Yani biri pozitif biri negatif. Çarpımları en kötü pozitifliğine negatifliğine bakarız. Çarpımları negatiftir. Küçüktür diyor. F-3. F-3 ne arkadaşlarım? Bakın şurada. Negatif. G 3. G 3'te arkadaşlarım sıfır. He. Sıfırla negatif çarparsanız ne gelir peki? Sıfırla negatifin çarpımı tabii ki sıfır gelir. Diyor ki negatif bir sayı sıfırdan daha küçüktür. Doğru mu? E bu da doğru. Tamam. O halde cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak sevgili gençler. Ve medium testimizin artık son sorusundayız. Real sayılardan reel sayıları tanımlı bir fonksiyonumuz var fx eşittir. 2a eksi 3 çarpı x kare artı 2b eksi 5x artı a artı b. Bu fonksiyonun tanım kümesinin tüm kapalı alt aralıklarında ortalama değişimizi sıfıra eşittir. Ooo bir dakika. Ortalama değişimimizi de soru çözmedik. Demezsiniz artık videom teste. Şimdi burada e, gençler biraz böyle kurnaz tilki olmamız gerekiyor tamam mı? Fonksiyonun tanım kümesinin Tüm kapalı alt aralıklarında. Yani sen hangi aralığı seçersen seç diyor. Sen 3 ile 5'i seçtin. Arkadaşım 5 ile 8'i seçti. Ben 10 ile 15'i seçtim. Ve tüm kainat bir şeyleri seçti. Ama kim ne seçerse seçsin. O aralıktaki ortalama değişimimize sıfıra eşit oluyormuş. Bu nasıl mümkün olur? Tabii ki sevgili arkadaşlarım. Bizim bu fonksiyonumuz sabit fonksiyonsa olur. Yani sen şu kısımla şu kısım arasındaki ortalama değişim hızına baktın. E sıfır. Şurasıyla şurası arasına baktım ben de E gene sıfır Çünkü hiçbir şekilde değişmiyor Değişmediği için de sıfırdır diyoruz tamam mı? Tamam peki Bu fonksiyonun bir sabit fonksiyon olması gerektiğini anladık E biz o zaman kuralı verilen fonksiyon Yani şu da sabit fonksiyon olacak E bu sabitse buradaki x'lerin ne işi var burada? Olmaması gerekiyor O halde arkadaşlar 2a eksi 3'ü sıfıra eşitlemem lazım ki x kare gitsin 2a eksi 3 ise a tabii ki 3 bölü 2'dir Burayı kaybettik 2b-5 de tabii ki doğal olarak 0'a eşittir. 2b-5 0 ise b de 5 bölü 2'dir arkadaşlarım. a'yı buldum artık b'yi de buldum. Pekala bize f3 sorulmuş. Şimdi şu kısım zaten cortladı. Burası da cortladı 0 oldular. fx fonksiyonu aslında neymiş? a artı b. Peki gelin a ile b'yi bir toplayalım. Bakın 3 bölü 2 ile 5 bölü 2'nin toplamı ne yapar? 8 bölü 2 yapar. 8 bölü 2 kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 4'tür. Yani fx kaçmış arkadaşlarım? 4'müş. fx 4 ise f3 kaçtır? Ya f3'ü değil. İsterse f1453'ü sorsun. Hiç sıkıntı değil. fx her zaman 4 ise f3 de 4'tür sevgili arkadaşlarım. Evet. 15. sayfamızı da bitirdik. Medium testinde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda fonksiyonların artık o füze sorularını çözeceğiz. Large sorularını çözeceğiz arkadaşlarım. O testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki şöyle yapalım. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.